Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet kanalıma hoşgeldiniz yeni bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzun konusu discord güncellemeleri Şimdi bu videoda başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim bu videoda göstereceğim özelliklerin hiçbirinin bir kesinliği yok yani discorda gelebilir gibi bir kesinlik yok arkadaşlar Hani bir yıl sonra da gelebilir bir ay sonra da gelebilir hiç de gelmeyebilir O yüzden hani sen bit yapıyorsun gibi Yorumlarda hani görürsem direkt zaten o kullanıcı kanalları engellerim Haberiniz olsun Sunucumuza gelip e, Sunucumuza gelmeyi unutmayın yeni bir sunucuya geçtik bu arada da Şurada Potistimiz var Gelebilirsiniz onun dışında kovuyu geri açtık Oylamalar yapıyoruz burada Rol kanalı var Altyapılar vesaire Burada gördüğünüz gibi eklendim atıldım falan filan var. Öyle. Evet şimdi biliyorsunuz ki Arkadaşlar Discord'da App Directory olarak bölüm var. Doğru mu söyledim onu bilmiyorum da Şurada mesela Hemen kendi sunucuma geleyim. App Directory olarak Bir tane bölüm var. Heh. Bu bölümde mesela botlara bu e, Bakabiliyoruz. Mesela ben buraya Kobo yazayım Bir dakika tüm deyip heh. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Çıkıyor benim botum Aynı şekilde buraya da bir Sunucu özelliği Gelebilir Değil mi sunucu özelliği gelebilir Gördüğünüz gibi Sunucular Burada mevcut Artı 18 sunucular Gaming sunucular Mesela Fan Ondan sonra Community gibi Sunucular burada mevcut Art sunucuları vesaire var. Bu özellik gelirse çok çok çok tatlı olur. Onu baştan söylemek istiyorum. Evet ikinci özelliğimize geçecek olursak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada bir profilciğimiz var. Bu profil sunuculara göre değişiklik gösterebiliyor. Nasıl gösterebiliyor? Mesela bakın şu an yeşil. Neden yeşil? Benim rolümün rengi yeşil. Değil mi? Rolümün rengi yeşil. Ama mesela atıyorum ben bu roleplay sonrasına geldiğimde kırmızı oluyor. Neden? Benim şu an sahip olduğum rolün rengi de kırmızı. Ayrıyeten mesela burada gördüğünüz gibi hemen benim adımın yanında yönetici var. Taç. Bir tane gri taç var. O gri taça ne diyor bakın yönetici diyor. Yönetici. E burada geldiğimde Alp Reis'e geldiğimde mesela Kanalları yönet, işte sunucu, roller vesaire yönetim adı altında bir tane taç var. Şimdi geldik üçüncü özelliğimize. Hemen ben şöyle bir tane video olarak bir tane kanal açayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki koli sunucuları var. Ayrıca ee, hani koli sunucuların ismi koli olduğu için genellikle İngiliz insanları vesaire geliyor. Mesela hi diyelim. I am... Chrome diyelim ay help me please ay silelim İngilizcemiz kaymasın Evet bu mesajı tıkladığımızda mesela rolün rengine göre de mesela bakın e, mesajımız değişebiliyor rengine bakarak bu arada şu özelliği hemen bir devam etmek istiyorum buradaki şey arkadaşlar e, hemen şuradan da göstereyim mesela yönetici rolünü değil mi mesela kanalları yönet var bütün şeyler için yönetici yok. Hemen yöneticiyi var edeyim zaman bakın. Hemen yöneticiye geldi. Bende server touch var. Bu da sunucu sahibi anlamına geliyor. Bende sunucu sahibiyim zaten şu an. Aynı şekilde Cobalt'tesi botlu da yönetici var mesela, değil mi? Şimdi konumuza geri dönelim. İngiliz insanlar var demiştik. Hemen burada mesajı çevir var gördüğünüz gibi. Mesajı çevir Merhaba ben Chrome yaradım edin lütfen diyor. Yaradım edin lütfen ben Chrome bana yaradım edin diyor. Bu özellik gelirse çok tatlı olur. İki saat translate açıp yazmakla uğraşmayalım. Ayrıca çift tıklayıp düzeltme de çok güzel olur. Bu özellik de gelirse eğer. Şimdi arkadaşlar ben hemen geliyorum şöyle e, video kanalına hemen böyle bir nokta hatta nokta demeyelim şu mesajı kopyalayıp atalım Tamam e şimdi ben buraya iki saat geleceğim Chrome yazmakla uğraşacağım benim ellerim yok olacak şimdi ben buradan geliyorum abi hızlı bahsetti tuşu var bak hemen Chrome diye bahsetti gördünüz mü Chrome diye bahsetti böyle bu özellik kesinlikle bence Discord'a gelmeli sen şöyle bir özelliğimiz daha var mesela biliyorsunuz botların Değişen durum özelliği var. Ee, bizim de yani daha önceden de gösterdiğim videoda değişen durum özelliğini göstermiştim. Ayrıyeten burada hareketli durum değil mi de yani. Ee, durum sabitleme özelliğimiz var. Değil mi? Hemen böyle mesela video yazmışım. Mesela şu an. Şu an video çekiyorum diyelim. Şu an video çekiyorum diyelim. Hızlı seçim olarak kaydet butonu var. Tıkladım. Buraya... Mesela hemen durumumu düzenleyeyim video. A böyle spam yapayım, spam yapayım. Spam yapayım. A Benim durumum gitmiş hemen şuradan durumu ayarlayayım. Bakın. Durumum değişti. Gördünüz mü şu an? Durumum değişti. Orada arada bu banneri de hatırlayanlar vardır. Bir güncelleme videosunda koymuştum bu banneri. Hala kullanıyorum. Gerçekten güzel bir banner. Şimdi arkadaşlar, bizim burada gördüğünüz gibi çevrimiçi arkadaşlarımız var. Çevirdim inşa arkadaşlarımız vardı mesela Eren Eren'cim Son görülen mesaj burada son yazdığı mesaj var şimdi ee, Biliyorsunuz ki Mesela yetki alma durumu oluyor Sen aktif olmayan yetkililerin yetkisini alıyorsun değil mi arkadaşım e Bu özellikten de yararlanabilirsin Tamam mı bu özellikten de yararlanabilirsin Şimdi şöyle bir özelliğimiz daha var. Mesela ben kopyalamıştım. Hemen şöyle yapıştırıyorum. Evet. Bu kısmı gördünüz mü? Bu kısmı gördünüz mü? 4000 yazıyor bak. Geçti i̇şte hatta. 18000. Ooo bak. 18144 olmuş. Değil mi? Bak. Gitti. E şimdi ben bunu abi silmekle uğraşamam ya hemen. Silmekle uğraşamam değil mi? Kaç tane sildiğim nereden bileceğim ben? Bak Bak bak Şurada gösteriyor İşte Arkadaşlar Bu özellikle Bize Lazım Bu chat ikonları Beni rahatsız ediyor ben uzun metin yazıyorum mesela böyle böyle Uzun metin yazıyorum abi Bu chat ikonları Bu en üst sıtra yazdığımı favz edin Bu chat ikonları Beni rahatsız ediyor Hem ben bu chat ikonlarını kapattım ve gördüğünüz gibi Aslında yazı da bakın alt satırdan hemen bir üst satıra geçti gördüğünüz gibi bu chat ikonlarını şu tuşa basarak gizleme özelliği kesinlikle gelebilir Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olup Videomuza like atmayı ve bir tane de yorum yazmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki yeni Discord sunucuma gelirseniz çok çok çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.